Okay. Merhaba uşırım ben Serdar ve başka bir videoda hoş geldiniz. Ee, bugün pazar, Şöyle bundan sonra pazar günleri böyle böyle e, videolar yapmak istiyorum. Biraz daha e, oyun veya oyun var içerikler değil de böyle biraz daha e, konuşabileceğimiz, sohbet edebileceğimiz videolar. Bazen altı çay olur. E, yeterince soru birikirse, şey olursa bazen altı şey olur, bunlar bazen böyle videolar olur, bazen belki dışarıda olur, bilmiyorum. Bazıları günlerini böyle şeylere ayırmak istiyorum. Birazcık daha chill, birazcık daha sakin, rahat rahat, kafa dinleyebileceğimiz bir gün olsun istiyorum. E, bugün de size oyun sektöründen e, bahsedeceğim. E, oyun sektöründen bahsetmek istememin sebebi benim de e, içinde olmam. E, ve siz... Yani sizden de içinde olan baya bir ahbabımız var. E, atılmak isteyen e, veya atılan çoktan bir şeyler başlatan adam. E, bu yüzden böyle bir video hoş olabilir diye düşündüm. E, evet konuşalım. Şimdi tabii ben o kadar şey çok teknik bilgiler veremeyeceğim. Bu bir ciddişi konuşması <gülüyor> anında da değil. E, bir şey konuşması değil. E, pazar günleri böyle böyle konuşacağız bundan sonra. Ha Bu hafta oyun... E, Sektöründen konuşuruz, başka bir hafta e, hikayelerden konuşuruz veya daha özel konulara gireriz. E, yani bir, bir bakalım, bir şey yapalım. Neyse, okey. Ben ben bunun neresindeyim? E, ben olayın hikaye tarafındayım. Biliyorsunuz ben <gülüyor> bir karar verdim. Bir ara ve dedim ki ben hayatımı hikaye yazma üzerine kuracağım. Azıcık riskli bir karardı. Özellikle bizim gibi bir ülkede. Ee, ama bu karar verildi. Ee, bunun da en maddi olarak gerçekçi yolu e, oyunlar üzerine hikaye yazımıydı. Çünkü e, hali hazırda somutlaşmış, e, katılaşmış, e, kuralları esnemeyen, e, esnekliğe, çevikliğe, yeniliğe izin vermeyen bir alan değil. Yazık ki film dizi şeyi biraz daha öyle. ...kendi işte kadroları oluşmuş belli bir trendler var ve artık o trendlerden çok çıkılmıyor gibi bir e, şey var. O yüzden oyun sektörü daha e, makul bir şeydi ki zaten ben de hep oyun e, yapımın yapımları içinde yer almak istiyordum. E, ha bu şey demek değiller de hadi inşallah bir <gülüyor> film dizi veya animasyon yazımı bir şey olur da e, güzel güzel olur yani Olmasını isterim. Şimdi. Um, oyun sektöründe hikaye yazdım dedik. Ee, peki bu nasıl oluyor? Bu şöyle oluyor. Ee, narrative yani narrative dediğimiz e, tarafı yani bu oyunun narrative anlatı demek. Yani oyunda anlatılan şeylerin hepsi ne kapsıyor? Bu nedir? Bu hikayedir, diyaloglardır, sağda sola bulduğunuz notlardır. Ee, lordur, arka plandaki olaylardır, dünyadır, tasarımın kendisi de buna dahil olabilir Yani birçok şey, oyunun size anlattığı her şey anlatıya giriyor, narative giriyor ee, Bunda çeşitli görevler e, üstlenebiliyor, görev dediğim kişiler yani bir ekibin içinde yani Sadece gidip hikayenizi yazabilirsiniz oyun için Ve Bu kadar olabilir gerçekten, sadece o oyunun hikayesini yazıyorsunuzdur onu e, oyunu kendisine çevirecek olan başka bir rol vardır. Tasarımcı veya anlat tasarımcısı oraya geleceğiz de. Yani sizin tek şeyiniz yazarlıktır bu noktada. Bu olabilir. Tabi bazı araçlar kullanmanız gerekebilir. E, alışırsınız bunlar çok zor araçlar değiller. Zaten yazar olduğunuz için e, size o kadar yüklenecek bir teknik bir şey de yok. E, böyle olabilir. Diğer yandan benim şeyim biraz daha e, bu ve narratif design. Anlatı tasarımı. Ee, narrative Design ise bu hikayelerin oyunlar, oyunlarda nasıl anlatılacağını tasarlıyor. Narrative Designer. Yani anlatı tasarımcısı. Sen bir şey anlatacaksın. Bunu nasıl anlatırsın? Bu. Ama aslında şey zaten. yani bir, Siz kendinize bir hikaye anlatıcısı e, diyebiliyorsanız. E, ki burada sadece işte bir konuşma yapma etme bunları kastetmiyorum. Bir hikayeyi. E, Karşınızdaki kitleye en verimli, en uygun bir şekilde nasıl anlatabileceğinizi az çok kafanızda tasarlıyorsanız bunu yapabilmeniz gerekiyor. Yani bu anlatıyı tasarlayabilmeniz gerekiyor. Hani yazar olsanız da şey falan diyebiliyorsunuzdur. Yazarlar yani için söylemiyorum bunu da. İki e, anlatıcılığı anlamında söylüyorum ki zaten az çok şey yapacaksınız, anlayacaksınız. E, i̇şte okey ben bu hikayeyi şimdi birinci ağızdan anlatacağım, bunu üçüncü ağızdan anlatacağım, araya şunları serpiştireceğim falan filan. Biraz da aslında e, o anlatı... E, türünüzü, anlatı tarzınızı kafanızda esnetebiliyorsanız, birazcık daha yaratıcıysanız, o konuda farklı farklı şeylere e, yönelebiliyorsanız e, bu sizin için çok da zor olmayacak. Anlatı tasarımcısı, tasarımcısı olabilirsiniz. E, ama mesela ne yapar anlatı tasarımcısı? Bu noktada biraz da oyun tasarımına da yönelir. Yani e, şimdi bunların oyunlar hakkında spoiler vermeden konuşmak zor olacak. O yüzden biraz daha yüzeysel konuşacağım. Ama oyun içinde kullandığınız bir silah Oyun boyunca kullandığınız bir silah. O anlatımın e, güçlü bir unsuru yönü olabilir. Belki daha sonra bu silah kırılacaktır. Veya gelişecektir. Veya değişecektir. Ve silahın kendisini değiştireceksinizdir başka bir şeyle. Böyle böyle şeyler olabilir. Veya e, insan, en, en basitinden herkesin aklına kalacak bir örnek vereyim. Genelde Telltale'ın bu işte Walking Dead oyunları veya Batman oyunları aynı aynı yer yapıyor diye biliyorum. E, bu işte... E, Interaktif hikaye gibi olan oyunlar ile um, Supermassive, Supermassive değil mi? Bu işte Until Dawn, işte Man of Medan, işte en son House of Ashes çıktı falan. Böyle oyunların genelde hem anlatı tasarımcısı oluyor hem de yazarı oluyor. Sonra bunlar birlikte çalışıyorlar. Tabi dediğim gibi en şeyi biraz daha yük artıyor ama en uygunu... Onu, onu, ...o hikaye yazan ile... ...o anlatı tasarımcısının birlikte çalışması... ...ha bu roller nasıl daha çok ayrışır... ...ve daha fazla insan gerekir... Ee, ...anlatının... ...iyice detaylandırıldığı ...iyice e, yük kazandığı... ...yük aldığı daha doğrusu noktalarda... ...bu yüklerin bir kısmını başka rollere... ...dağıtmak gerekiyor... ...başka insanlara dağıtmak gerekiyor... ...ama tabii bu bir anlatı olduğu için... ...ki bu bir anlatıysa bu bir sanat... ...bunun bir sanatçıya... E, ...o sanatçının kafasındaki... Hedefe, vizyona, orada ne anlatmak istiyorsa ona bağlanması gerekiyor. Onun temel alınması gerekiyor. O yüzden ee, her türlü oradaki yük e, bu anlatının başını çeken o anlatı tasarımcısına kalacak. Neyse anlatı, fazla şeye girdim ama anlatı tasarımcısı biraz daha e, işte okey böyle bir hikayemiz var. ya Ben böyle bir hikaye yazdım. Şimdi ben bunu nasıl anlatacağım? Bu oyun tasarım açısından değerlendireyim işte çevresel tasarımlarla mı değerlendireyim? Sağda solda not mu bulayım? Yoksa bir, birisini kafasında sürekli bir şeyler mi dönsün, çalsın? Veya belki hiçbir şey e, şey yapmam. Tamamen e, belli deneyimlerle, e, görsellerle falan desteklerim. Bu, bu şekilde de çok fazla oyun var. Um, böyle yani anlatı tasarımcısının olayı biraz daha e, oyun tasarımcısına... Ya oyun tasarımcısıyla e, yazarın hikaye... E, yazarının şeyine üstleniyor. Birlikte üstleniyor. Ee, aynı şekilde oyun tasarımcısı da olabilirsiniz. Ee, bu biraz daha tabii şey kalıyor. Ee, hikaye anlatıcılığının yanında uzak. Uzak demeyeyim de. Alakasız yani. Yine bir şekilde o, o hikayeye e, bağlanmanız gerekiyor. Orada belki şey düşünebilirsiniz. Okey bu hikayeye en güzel giden mekanik ney? Çünkü onu şu şekilde ayırmak lazım. Bir hikayeye güzel giden mekanikle bu hikayeyi anlatan mekanik arasında bir fark var. Ee, bazı oyunlar bunu çok güzel yapıyor. Yani oyunun kendi mekanikleriyle hikayeyi anlatıyorlar ve muah, enfes oluyor. Bazı oyunlar oyunun mekanikleriyle hikayenin akışını e, çarpıştırmıyor. Yani bu bir uyumsuzluk yok. Her şey güzel gidiyor. Bazı oyunlarda da kesinlikle bir uyumsuzluk var. Böyle oyunları zaten az çok anlarsınız. Yani ya kendinizi hikayenin akışına kaptırırsınız. Ve oyunun zorluğunu iyice düşürüp kafanıza göre oynarsınız. Ve oyunun akışına kendinizi kaptırırsınız. Hikaye böyle birazcık daha şey kalır. Yani bir uyumsuzluk olur orada ki bunun bir şeyi var. ismi var. Şimdi kavramlarla şeylerle kafanızı ötülemek istemiyorum ama bunun da bir şeyi vardı. ismi var. Um, böyle... Benim görevim böyle. Ee, ha ben bunu nasıl şey yapıyorum? Mesela şu an kendimi tanıtmam gerekiyorsa ben beni zaten tanıyorsunuz da. Yani mesela şu anda yaptığımız bir oyun var. Ee, korku oyunu Echoes of Insanity. Korku temalı bir oyun. Ee, linki aşağıda bulabilirsiniz. Ee, oyunun sitesinin linkine. Ee, orada bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Ee, bundan önce piyasaya çıkan bir oyunda küçük bir e, şeyim oldu. Yani bir süre orada çalıştım sonra çıktım kendi projeler üzerinde falan çalışmak için şu anki Korg oyunum üzerinde falan çalışmak için ee, işte orada çalıştım e, fuara oyun çıkartmıştığımız oldu fuarlar oyun çıkartmıştığımız oldu ee, bir de başka başka projelerde de yer aldım o projeler çok bir yere gitmedi küçük veya büyük projelerde de yer aldım onlar da çok bir yere gitmedi ama bana güzel şeyler kazandırdılar böyle benim şeyim e, bu kadar. Um, videoyu burada bitiriyoruz an Yok yok. Videoyu burada bitirmiyoruz. <gülüyor> Rahat olun. Biraz daha anlatacağım. Şimdi asıl anlatmak istediğim noktaya geleceğim. Oyun sektörü. Oyun sektörü çok genç bir sektör. Ee, diğer sektörlere göre piyasadaki. Hoş. Yani aslında o kadar da sanırım genç sayılmaz şu geldiği noktada biraz daha e, olgunlaşmaya başladı diyebiliriz. Ama yani de bir olgunlaşması gerekiyor. Yani bir e, film veya müzik veya ne bileyim, yayın basın falan bunlar gibi değil yani daha çok daha yeni bir eğlence sektörü ee, ama hacmi daha fazla hacmi bunlardan daha fazla çünkü çok e, sağlam bir e, maddi bir getirisi var hem de hitap ettiği kitle hemen hemen herkese e, şey yapabiliyor e, yönelebiliyor ve herhangi birisi oyun sektöründe yer alabilir. Herhangi birisi oyun sektörüne yer alabilir. Bu, bu, bu konu içiniz ee, rahat olsun. Yani ne ile ne yapıyorsanız yapın. Büyük ihtimalle bir noktadan oyun sektörüne girebilirsiniz. Ee, çok kapsamlı, e, çok e, karışık ama karışık dediğim şey değil yani. Ee, böyle ok, şimdi ne oluyor, nerede, ne yapılıyor falan anlamadığınız değil. Hoş anlamadığınızda çok oluyor. Anlaşılmadığı durumlar da çok oluyor. Ama e, kompleks diyeyim. Yani çok fazla alanı var, çok fazla disiplini var ve bunların hepsi birlikte çalışıyor. Bu disiplinleri birlikte çalıştırmak için gerekli başka alanlar da ortaya çıkıyor gibi gibi böyle uzayıp da gidiyor. O yüzden bir yönünüzden girebilirsiniz. Bir taraftanızdan illaki girebilirsiniz. Bu ne, ne diyor? Küfür mü ediyorum acaba şu an? <gülüyor> yani o sektöre bir yerden illaki girebilirsiniz. Yeterince araştırın. Kendinizde de belki azıcık ona göre bir uyum sağlama sürecine girersiniz. Evet. Ama bir şekilde içeride olursunuz. Ama oyun sektörü biraz yıpratıcı bir sektör. Ee, genelde sektördeki başarıların ardında insanların kendinden verdiği çok büyük tavizler var. Ee, çok ciddi tavizler de olabiliyor bunlar. Sektörden çıkıp ben bir daha buraya gelmeyeceğim, bir daha bu sektör adımı atmam, ben hayatım başka bir yönden devam ettireceğim diyen insan sayısı da çok başarılı insan sayısı da çok bunu diyen. Yani oyun sektörüne gidiyor. Ee, gerek bağımsız e, yapımlarla uğraşan bir geliştirici olsun, gerek büyük yapımlarla uğraşan bir geliştirici olsun, bir noktada bakıp gidebiliyor. Bunun yani birçok sebebi var. İnsan tuhaf bir varlık. Yani sektörün kendi içindeki çalışanlar. Patronlar, işverenler, yöneticiler de buna sebep olabiliyor. Veya doğrudan oyuncu kitlesinin kendisi de buna sebep olabiliyor. Ee, ama yani aynı şeyi başka sektörlerde de görebilirsiniz. Bel belki bir kısım eğlence alanlarında daha az görürsünüz. Ee, ama yok değil. Ama bunu bilin. Yani çalışma ortamları çok hoş olmayabilir. Umarım kız olduğum çok fazla şey vardır bu konuda ama çalışma ortamları genelde çok hoş olmayabilir. Yani bunun için birçok şeyin başarılı bir şekilde yönetilmiş olması gerekiyor. E bu da çok ideal bir, yani ideal dediğim ya öyle olması gerekiyor aslında ama biraz ütopik bir e, çevre şartları. Ama yok değil onlar da var. Ütopik yerler de var. Şimdi şeyi söylemek istiyorum. Biz bir podcast yapıyoruz e, oyun sektörüyle ilgili. Bunu önceden söylemeliydim. E, daha fazla bilgi almak istiyorsanız biz sürekli oyun e, sektöründeki olayları değerlendiriyoruz. Haftada bir, iki haftada bir falan çıkıyor. E, podcast değilim aslında biraz daha program gibi. Böyle bir talk show gibi biraz daha kafamıza göre konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ama e, üç kişi yapıyoruz bunu. Üçümüz de az çok ne hakkında konuştuğumuzu biliyoruz. E, kendi alanlarımızda gayet ilerlemiş insanlarız. E, kendi alanlarımızda... Gayet bilgi sahibi bir ee, O yüzden daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız çok da ayrıntılı bir şekilde o podcast e, programı şey izleyebilirsiniz. Ee, buraya bir ara link bırakırım hiç yoksa Instagram'dan görebilirsiniz. Instagram'da sürekli paylaşıyorum onu. Ee, öyle. Bunda böylece söylemiş olayım. Neyse, evet oyun, sek oyun geliştirici azıcık sıkıntılı olabiliyor. Çünkü ıı, bazı konularda çok ıı, geriler. İşte ne bileyim sendikalaşma neredeyse hiç yok. Denetim pek az. Çok büyük paralar dönüyor ama bu paraları elde tutabilmek için çok fazla taviz veriliyor. Ki burada insanların kendi verdikleri tavizlerden bahsetmiyorum. Şirketlerin verdikleri tavizlerden bahsediyorum. Ki bu tavizler verildiği zaman genelde kendi çalışanlar üzerinden oluyor. Bu da çok sıkıntılı. Yani şu ana kadar kaç tane şirket duyduk? Yani Ubisoft... Um, Blizzard, CD Projekt Red, EA, EA, EA, EA? EA, vardı. EA bir noktasında vardır abi bilmiyorum şu an eminim vardır yani bir noktasında. EA, Activision, um, yani şeyden bahsetmiyorum, hani bize yönelik e, etik olmayan davranışlardan bahsetmiyorum, e, kitleye yönelik etik olmayan davranışlardan bahsetmiyorum. Kendi çalışanlarına yönelik etik olmayan uygulamalardan bahsediyorum, ahlaki olmayan uygulamalardan bahsediyorum. Hoş değil yani. Böyle şeylerle de karşılaşabilirsiniz. Böyle söyleyince sanki korkutuyormuşum gibi oluyor ama birazcık vahşi, vahşi bir orman gibi burası. Yani e, siz kendinize düşünün. bir survival oyun oynuyorsunuz. Vahşi bir orman içindesiniz. Yani uğraşıp kendi ortamınızı, kendi çevrenizi, kendi e, ilkelerinizi sağlam bir şekilde kurduğunuz zaman tamam burası sizin üstünüz. Onun içinde güvenlisiniz, de güvenlisiniz. kaynaklar var artık. Kafanıza göre büyürsünüz. Ne derseniz o size kalmış. Ama dışarısı vahşi bir orman gibi. Belki başka yerde başka bir üst vardır. Böyle düşünebilirsiniz. Ama çok büyük bir fırsat. Sektör çok büyük bir fırsat. Yani hala büyüyor. Büyümeyle de devam edecek ve benim öngörülerim de sadece şey yani bu başlangıç falan yani. Gerçekten böyle. Oyun dediğiniz kavram çok e, genel kalıyor. Yani bir filmi, kitabı, müziği oyunlardan ayırdığımız kadar Oyunları da kendi içinde bir o kadar belki de daha fazla ayırmamız gerekiyor. A aynı aynı şeyler değil. Şimdi bağımsız iki boyutlu anlatı temelli başarılı bir yapımla Europa Universalis 4'ü karşılaştıramayız veya işte, LoL veya CS:GO'yu karşılaştırın. Bunlar o kadar farklı yapımı var ki Bunların üçüne de oynuyoruz çünkü bir şekilde içine girip aktif bir şekilde oynayabiliyoruz ve bu kadar. ...bu kadar. Yani... ...biliyorum, çok ilginç... E, ...olay. O kadar... E, farklılaşabilecek bir şey ki. Ya şimdi burada oyun... ...tanımı, kavramı falan. Tabii bunlar üzerinde de... ...çok fazla şey gireriz ama. Mesela tiyatro da bir oyun. Haklı olarak. Tiyatro da bir oyun. Mesela olimpiyatlar da oyunlar. Haklı olarak. Bunlar neyse oyun. Tiyatro bir oyun. Olimpiyatlar da bir oyun. Tiyatro ve olimpiyatlar... ...birbirine ne kadar uzaksa... Oyun, bu bahsettiğim oyunlar da birbirinden o kadar uzak. O kadar uzak. Birebir bir örnek bu. Güzel oldu bu örneği verdim. Um, gerçekten öyle düşünün yani. Çocukların mahallelerde oynadıkları oyunlar, e, tiyatro oyunları ve olimpiyatlar birbirinden ne kadar uzak bir, e, köşeleri birbirinden ne kadar uzak bir üçgen oluşturuyorsa gerçekten, ee, bizim bahsettiğimiz bu dijital oyunlar da e, o kadar uzak. Yani bunu nasıl şey yapabilirim bilmiyorum. Gerçekten böyle çok ayrı ayrık kavramlar. Sanırım oyun kültürü biraz e, <gülüyor> kitlesi biraz kendi içinde döndüğü için, bir süre boyunca döndüğü için ve azıcık daha kaynaştığı için böyle diyoruz. E, ama zamanda bunların ayrılacağını düşünüyorum. E, zamanla işte simülasyon oyunlarının rekabet bazı oyunların ve deneyim bazı anlatı bazı oyunların birbirinden çok ayrılacağını düşünüyorum ve o noktada gerçekten artık oyun diyemeyeceğiz yani o dediğimiz şeye gelemeyecek mesela nasıl mesela oyun oyuncu tamam futbol oyuncuları Fut, futbol oyuncular onlar oyun oynuyor aslında İki iki tane futbol takımı karşı karşıya geldiği zaman da onlar oyun oynuyor ama artık futbol ama ama bu da öyle yani ne bileyim bir şeye CSGO diyeceğiz bundan sonra be. LOL sadece. Ki öyle aslında şu anda da öyle. Ama hala oyun diyoruz ama bu oyun kavramı biraz daha kendi kafamızda normalleşecek, sıradanlaşacak, e, belirleyici bir önemi kalmayacak Diyeyim. Yine önemi var ama şey bir önemi kalmayacak yani. E, dediğim gibi yani tiyatro oyuncusuyla futbol oyuncusunun arasında şey ne? Olay ne? Ama siz mahallede taso falan da oynuyorsunuz falan. Ya ben, ya ben de oynadım anladın mı? Saklambaç falan da oynadık. Ya mesela böyle olaylar, ilginç ilginç ilginç şeyler. Acaba ne diyorum? <gülüyor> e, böyle çok farklı kavram var. O yüzden belki bunlar üzerinde azıcık düşünmek, bunlarda kafa örmek e, yerinde olabilir. Çünkü gelecekte bunlar çok daha farklılaşacak. Çok da iş, şey yapmadığımız şeyler e, bir şeyler ortaya çıkacak. E, türler, e, olgular, sınıflar, kategoriler. Evet. Belki şu an ne yapmak istediğinizi, ne, neler üzerine çalışmak istediğinizi düşünmek isterseniz bunlar size yardımcı olabilir. Bunları şu an düşünmek etmek. Ya mesela ben şey yapmak istemiyorum. Spor oyunları yapmak istemiyorum. Simülasyon oyunları da yapmak istemiyorum. Simülasyon oyunları ne zaman, ne zaman yapmak istiyorum? Kendi içlerinde bir hikaye akışı oluşturabileceğim zaman. Ha mesela bu hikaye akışı büyük ihtimalle şey olmaz. Yine her bir hikaye akışı olmaz. Mesela benim yazacağım okey şimdi bunlar bunları yazacak olmaz. Yine Oyuncunun kendi kafasında kurabileceği bir hikaye akışı oluşturabiliyorum. Ama bunlar da zaten yapılıyor işte. Crusader Kings, işte Europa Universalis falan. Bunlar da yapılıyor halihazırda hazırda. Ee, rekabetçi oyunlar yapmak istemem. Strateji oyunları yapmak istemem. Bak, bakın strateji ve simülasyon ayrı ayrı şey yaptım. Çünkü o grand strateji oyunları var. Strateji onlar. Ama simülasyon bazı bir strateji ve onlar da ayrı Bunlar Bunları konuşarak konuşarak gideriz. Ee, çok uzun uzun konuşuyoruz yine de. Ben böyle bir giriş yapmak istedim. Yani oyun yapmak zor. Zor. Çok çalışmak gerekiyor. İnsan kendini yıpratabiliyor. O yüzden insan kendine dikkat etmesi gerekiyor. Oyun yapmak zor. Çok çok uzun sürebiliyor. En kısa, en dandik oyunlar bile çok uzun sürebiliyor onları yapması. Ee, sadece um, Hyper Casual denen bir oyun türü var. Herkesin hakim olduğu gibi. Ee, onlar böyle bir haftada yapılıp bitiliyor ama onun biraz da iş modeli böyle zaten. Biraz şeyi böyle. Ki onlar bile yani başarılı olursa tutarsa üzerine girilebiliyor. Yani yavaş yavaş başka bir yere doğru evrilebiliyor. Evet. Um, O yüzden bu noktada da şey yapmanız gerek. Yani işte mobilimi yöneleceksiniz, yoksa daha ana akım mi yöneleceksiniz. Nasıl bir yapının içinde yer almak istiyorsunuz? Bunların hepsini düşünmek önemli. Ayrımı kafada az çok yapabilmek, yapabiliyor olmak da önemli. Şimdi yarım kalmış bir an araştırmayla bunu buna karar vermek de çok doğru olmaz gibi. Ama, mesela her ne kadar şu an ben çok böyle kısa e, vadeli yapımların içinde e, değilim, bulunmadım, bulunmuyorum. E, ama mesela bunda bir sonucu var. O yüzden benim içinde bulunduğum yapımlarında hep yapım süresi uzun oluyor. Yapım süresi uzatmaya çalışmıyoruz, tam aksine uzun oluyor. Uzar. Oyun yapımıdır bu, uzar gider. E, bu Uzunluk da bu... E, zamanda ileriye doğru sarkma, sarkma süreci de insanı yıpratabilir e, şey yapabilir o yüzden biraz daha dayanıklı olmak lazım e, Ha bana göre değil diyorsanız o, tamamen sizin bilebileceğiniz bir iş belki ona göre bir iş modeli belirlersiniz belki ona göre bir şeyler e, ayarlarsınız düşünürsünüz yaparsınız bu böyle e, genelde mesela buralarda buralarda dediğim Türkiye'yi gösteriyorum Türk oyun pazarında. Pazarlama tarafı zayıf. Çok yüzeysel, yapay. Bunun da sorunu hikaye anlatıcılığı yok. Yani hikaye anlatıcılığı sadece şeyde de bitmiyor. Ee, hikaye yazdım ettim de bitmiyor. bitebilir de. Yani şeyi kastediyorum. Ee, bir şeyi pazarlayabilmek için, tanıtabilmek için e, onu güzel anlatabiliyor olmak lazım. Yine bakın an anlatabiliyor olmak lazım. Orada yine anlatı işin içine giriyor. Ee, hikayede zaten anlatı demek. Hikaye Arapçadan geliyor. Anlatı demek. Öykü. Farsçadan geliyor bize. O da Arapçadan Farsçaya geçen hikayenin e, değişmiş bir şeyi. aynı sahasında. o da anlatı demek. E, yani her şeyi anlata, anlatıya ve anlatmaya e, bağlı. Abi şurada kameraya baka baka konuşuyorum. Şey ne kadar tuhaf hiç bilemezsin. Arada sarı böyle ışık gider gelir gibi oluyor. Şey oluyorum. Kim var lan orada falan oluyorum böyle. Yani acaba, acaba ne oluyor şu an? Acaba ben kime konuşuyorum şu an? Şu an bir, bir merceğe bakıyorum. Merceğin arkasında dolap falan var. ama neyse. Yine boş yapmaya başladım. Ee, böyle. Ee, bakıyorum kafamda tartmaya çalışıyorum. Başka neler var size anlatabileceğim. Ben videoyu azıcık uzamış zaten. Hiç bu kadar uzun olacağını düşünmemiştim. Ee, belki kısaltırım. Ee, azıcık keserim ederim. Hedetleme ee, ya sadece böyle bir şey yapmak istedim çünkü aranızdan oyun sektörüne atılmak isteyenleri atılmış olanları atılmış olanları değil, oyun sektöründen değil oyun sektörünün içine böyle atılımları olanları da biliyorum belki daha fazla ahbabı da ulaşmış olurum bu şekilde belki aranızdan bir kısmınız şeyler der, wow, ben bu kadar sert onu bilmiyordum, ben geri çekileceğim.'' <gülüyor> der bilmiyorum inşallah demezsiniz ama tabii işinize sinmediyse size kalmış. Belki bir kısmınız der, ''Aa tamam, böyleyse ben de giriyorum.'' Çünkü getirisi gerçekten büyük, önü çok açık Ve özellikle bu ülkede çok gelişebilecek bir şey, ülkeyi kalkındırabilecek bir şey tek başına yani. Onu da söyleyeyim, bu kadar büyük bir sektör. Böyle. Benim diyeceklerim bu kadar. Sorunuz, e, sormak istediğiniz, anlatmak istediğiniz, belki sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyler varsa e, Videolarda, videolarda diyorum, videolarda belirtinize, video yapıp bir yollayın falan, yok yok video yapıp <gülüyor> yollamanıza gerek yok. Yorumlarda belirtirseniz, olmadı Instagram'dan, Twitter'dan bana özel olarak da ulaşabilirsiniz. E, yani, diyeceklerim az çok buydu. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Ee, aşağıda bir takım başlıklar, konular, linkler, açıklamalar var. Ee, Elginizi çekebilecek. Böyle ee, like'larınız ve için de şimdiden çok teşekkür ederim. Sonraki defa ya, görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız ziriyle. Bay bay.